Evet, belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Ya da şimdi dinleyeceksiniz. Asımır diye bir şey var. Böyle ellerine mikrofon alıyorlar. Uzun tırnak takıyorlar, mikrofon dokunuyorlar. Konuşuyor. Böyle konuşuyor. Konuşurken de ağzından şapur şupur sesler çıkıyor. Ve mikrofon bunu derinden algılıyor. Bize de bu sesi yansıtıyor. Evet sizce bunun cevabı ne olabilir? Tabii ki bugün sizler birlikte Asmr sesleri dinleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar en rahatsız seslerden biri. Ben Asmr'i hiç sevmem ama dayanmaya çalışacağım bu sefer. Yani videolarını izledim bir daha da izlememeye karar verdim ama sizin için bunu çekiyorum. Şimdi başlıyoruz. Bu Asmr videolarını her yerden bulabilirsiniz böyle. A-S-M-R A S-M-R Asımır. Youtube'dan yazarak bulabilirsiniz internette. Başlayın. Şimdi arkadaşlar şu anda şöyle yapıyor. Mikrofona baş koymuştu, koymuş tamam mı? Böyle sürtüyor. Derinden algılıyor çünkü mikrofon. Bu asımır. Bu seslerin bazıları sizi rahatsız edebilir. Normalde hiç dayanamam da çekmeye karar Ya şu sesi yapmak zorunda mısın mikrofonun dibinde asımır yapıyor canım böyle böyle böyle böyle böyle. Bu uzun tırnak yaparak oluyor arkadaşlar normalde. Öyle daha çok ses çıkıyor çünkü. Elinize şöyle misal elinize şöyle kağıt gibi bir şey alıp böyle böyle böyle, böyle yaparsanız. Misal bu ses. Yani bunu... Eğer yanınıza bir mikrofon koyup bir kağıt koyup kağıdı böyle masaya vurup bu sesi çıkartırsanız Bu bir asımır olur Yani bir asımır sesi Gibi olur Misal şimdi bu arkadaşın yaptığı gibi Tırnaklarını sürtüyor mikrofonu çiziyor Hüüüüüüüüü <gülüyor> sesler geliyor Böyle asmir görmedim. Videolarını izledim ama bu kadar görmedim. Çok rahatsız ediyor beni ya. Gerçekten çok rahatsız ediyor. Bunun da bir çalınçta yapabilirim arkadaşlar, istiyorsanız. Bir şey diyeceğim ya Sanki rüzgar esiyormuş gibi ses çıktı Gördünüz mü? Duydunuz mu? Rüzgar esiyor gibi ses çıktı Ya ben hayret ediyorum Bu kadar nasıl yapıyorlar ya Bravo yani Tebrik ediyoruz yapanları da Sanki böyle rüzgar esiyor gibi çok Ya bu sesi çok rahatsız ediyor. Başka bir şey yapsan olmaz mı? Öf. Ama artık bu kadar değil yani. Kardeşim abarttın ya. Ya bu ne biçim ses böyle? Tüylerim diken diken oldu. Bomb. Devam edin. Ben diyecek bir şeyim yok şu anda. Bu sefer de Tarak'la yapıyor. Tarak'la sürtüyor. Bak Tarak eline almış tarak Şöyle şöyle yapıyor. Şöyle şöyle. Şöyle. Derinlerden derinlerden sesler geliyor. Mikrofonun dibinde yapıyor yani. Asım. Aa ah, bu çok kötü. Bu çok kötü. Çok kötü mikrofonu süt, çok kötü. Yapmak zorunda mısın sen bunu ya? Ya, ne biçim bir ses? Kulak pamuklarına geçti şimdi de. Allah'ım sakin olmayı, karışıyorum, olabiliyor muyum? Evet. Oh. Tamam, tamam, tamam. Biraz daha, biraz daha. Bir sinir oluyorum bu sesleri. Oluyorum. Kalkıp sakinleşmeye çalıştım. Yine olmadı. Çok huylandırıyor ya. Aşırı huylandırıyorum ben. Ve evet arkadaşlar. Ee, kulak pamuklarını bitirdik. Son bir tane asımınımız kalmış bulunuyor. Son bir tane kaldı. Ve arkadaşlar sonuncu sınırıda şimdi geçiyoruz. Tahta. Evet ellerini şöyle şöyle yapıyor. şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. şöyle. Artık Ne olur Allah'ım bu nasıl bir şey ya Hadi az kaldı Hadi Evet 2 saniye Ve videomuz bitmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar. Eğer bu Asmurlarla ilgili zor bir dayanma challenge yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Yani seslere dayanma challenge yapmak istiyorsanız bu Asmur seslerine. Bir şartım var. Bu diğer gelecek challenge videosu için. Aşağıdan videoma like atıp. Yandan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bildirimler için ve çana da tıklayın. Bay bay.